E Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber ülkeniyle karşınızdayız. Ben de üzüldüm. Anahaber.com ana haber ülkeni başlıyor. Yaklaşık 20.56'ya kadar bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız. Bendim ana haber ülkenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal ekran yes. okay. tarik haber, Pinterest tarih haber, Lellan tarik haber... TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Et Tarık Haber, Twitter Et Tarık Haber, Reddit Grants Takviyeti Youtube Tarık Haber TV ve Kemer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak. Ee, Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız. Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayınlarız dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber ulaşabilirsiniz. Twitter'da sohbet odalarına yayınladılar dostlar. Twitter kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Haber yapsana Göstermek için şey yapıyorlar Ana haberdeyiz canlı yayındayız Yapıştı, işte, işte. Ana haberdeyiz şu anda Daha önemli şeyler de var Anladım. haberler Daha önemli haberler var Herhalde izleyenler ee, az alta yayındayız. Az akımımız Sarık Haber Tüy'den bizlere ulaşabilir. Efendim haberimize geçiyoruz Değerli dostlar 20 50'ye kadar bu ekranlardayız İlk haberimize geçiyoruz İlginç anlar yaşandı Kendini bir anda bank, bankın üstünde buldu Yaptı espri ise Bakın nasıl patlak vermişim CHP'nin grup toplantısı için eline gelen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu toplantının ardından şehirde esnaf ve vatandaşlar bir araya geldi. Vatandaşlar buluşan Kılıçdaroğlu caddede bulunan bankın üzerine çıkıp bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının başında söyledikleri de yaptığı espri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun korsan miting düzenlemesiniz hepinizi Silivri'ye göndereceğim sözleriyle başlayan konuşması. Bay Kemal... Edirne'de ilginç anlar, Kemal Kılıçdaroğlu, kendini bir anda bankın üstünde buldu. Yaptığı espri ise, Edirne'de ilginç anlar, Kemal Kılıçdaroğlu, kendini bir anda bankın üstünde buldu. Yaptığı espri ise, CDP'nin grup toplantısı için Edirne'ye gelen CDP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından şehirde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu, caddede bulunan bankın üzerine çıkıp bir konuşma yaptı. Kılıçlaroğlu'nun konuşmasının başında söyledikleri ve yaptığı eski dikkat çekti. Kılıçlaroğlu'nun forsan miting düzenlemişsiniz, hepinizi Sivirya'ya göndereceğim sözleriyle başlayan konuşması Bay Kemal'in saray meraklı yoktu ifadeleriyle devam etti. CHP, TBMM'nin tatile girmesinden sonra grup toplantılarını her hafta başka bir şehirde yapma kararı almıştı. Salı toplantılarının ikincisi Edirne'de gerçekleştirilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Edirne'de düzenlediği grup toplantısının ardından kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında bir bankın üzerine çıkarak konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun esprisi çok konuşuldu. İşte dikkat çeken Anlar ve Kılıçdaroğlu'nun o sözleri. Bankın üzerine çıkıp konuştuk, korsan bir miting düzenlemişsiniz esnafı dinleyin vatandaşların fotoğraf isteğini kımayan Kılıçdaroğlu ziyaret te Caddedeki bir bankın üzerine çıkarak konuşma yaptı konuşmasına korsan bir miting düzenlemişsiniz etpinizi silivriye göndereceğim sözleriyle espri yaparak başlayan Kılıç tek istediğim bir şey var sandık gelecek Sandığa gideceksiniz elinizi vicdanınıza koyup boyumuzu kullanacaksınız hep beraber demokrasi tarihine önemli Otoriter yönetimi demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Buna inanın ve mutlaka bizlere güvenin. Biz millet ittifakı olarak sizin için çalışıyoruz, halkımız için çalışıyoruz. Yedi denge etmiş hiçbir ayrım yapmadan doğusun, batısı, kuzeyi, güneyi, esnafı, zenginliği, sanayicisi, iççisi, güneviliği, Söylüyorum. Bunları istiyorsanız bize katılın. Huzur istiyorsanız, adalet istiyorsanız bize katılın. Bu ülkede huzur olsun, barış olsun, insanlar huzur içerisinde yaşasın istiyorsanız bize katılın dedi. Bay Kemal'in saray merakı yoktur. Edirne'nin her tarafının tarih koptuğunu belirten kılıçlar oldu inşallah buraya daha farklı bir ortamda geleceğiz, daha farklı bir atmosferde geleceğiz. Çok güzel bir kentte yaşıyorsunuz. Edirne gibi her tarafı tarih kokan bir kentte yaşıyorsunuz. Mutlu insanlar olmanızı isterim. Çocuğunuzun, çocuğunuzun iş sahibi olmasını isterim. Dediğim gibi bütün arzun huzur içerisinde bu ülkeyi yaşatmaktır. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Bay Kemal'in saray merakı yoktur. Bundan emin olmanızı isterim. Saraylarda oturmak değil, halk gibi yaşamak isteriz. Hiç kimsenin mağdur olmamasını isteriz. Farklı düşündüğü diye insanların hapse atılmasını istemeyiz. Kadın erkek eşitliği isteriz. Çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alsın isteriz. Bu bereketli topraklardan bereket fışkırdığı sürece sizler ayakta olacaksınız. Bizim de amacımız zaten bu diye konuştu. DNA Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım. Kılıçdaroğlu Ziyaret sonrası Twitter hesabından Edirne'de esnaf ve vatandaşlarla buluştuğu anlara ilişkin bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında Edirne'den Ardahan'a barışma, genelleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber. Ufak kullandık. Ana sayfaya dönmek için... 20... E 56'ya kadar şu ekran vardı. Yeni bir döneme girdik. Erdoğan açıkçası. Tüm gözler oraya çevirdi derdi izleyenler. Son dakika haberine göre Abdülhamit Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İşte dördüncü sondaş gemisinin görevi geldi. Son dakikabeyine göre Mersin Taşçu imanında demirli olan Abdülhamid Han'ın sondaj gemisinin ilk görev yerine uğurlama türenine katlanacağım başkanı Erdoğan önemli aşamada bulundu. Bugün Abdülhamid Han'ın sondaj gemimizde Türkiye farklı bir gerek gelmiştir diyen Erdoğan, 2023 heriflerine değinerek çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördü, ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Abdülhamid Han sondaj gemisinin görev yerini de açıklıyoruz. Haber. Haber. Politika. Son dakika. Abdülhamid Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İşte dördüncü sondaj gemisinin görev yeri. Son dakika. Abdülhamid Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İşte dördüncü sondaj gemisinin görev yeri. Son dakika haberi. Mersin Taşıcı Limanı'nda demirli olan Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öyle açıklamalarda bulundu. Bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir diyen Erdoğan, 2023 hedeflerine değinerek çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Abdülhamid Han sondaj gemisinin görev yerini de açıkladı. Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi göreve başlıyor. Uğurlama töreninde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizlerde dünyada eşine rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz dedi. Abdülhamid Han sondaj gemisinin görev yerini açıklayan Erdoğan, bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki yürütler uyusuna uğurlayacağız ifadelerini kullandı. Yeni bir döneme girdik. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar. Birinci. Sözümüzün sonu kördeği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sislik araştırmaları sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Bugün Abdülhamid Han sonlar gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. İkinci ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığınızın geldiğini gördük. Geçtiğimiz bir dönüm noktası olmuştur. Birinci. Denizlerde dünyada eşine rastlanır gibi sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. İkinci. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreklik doğalgaz ve zerbi maddi karşılığının ötesinde çok büyük bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur. Üçüncü yurt için petrol üretimimiz 65 bin varlığı ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 bin daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Süresel ekonomik krizde adeta bir silah haline dönüşen doğalgaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız. Hamid Han gemimizi yürütler bir kurusuna uğurlayacağız. Birinci. Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların manası daha iyi anlaşılacaktır. İkinci, Abdülhamid Han gemimiz en son teknoloji ile teçhiz edilmiş, yedinci nesil diye ifade edilen bir sondaj gemisidir. Diğer üç sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki İskender'in bu defa da Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler Bin Kuyusu'na uğurlayacağız. Yörükler Kuyusu Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Abdülhamid Han sondaj gemisi paylaşıldı. Erdoğan, geminin uğurlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Geminin önünden bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Abdülhamid Han gemimizi yağla, Bismillah diyerek Razi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki yürütler bir kuyusuna uğurladı. Milletimizin doğası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. Navte ilan edildi. Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışma yürütüceği alan için yeni altı denizcilere duyurup ilan edildi. Plana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek. Abdülhamid Han gemisi Hakan İlhan, Kutu İlhan ve Murat İlhan isimli gemilerle sürdürüleceği çalışmaları yörükler bir sahasında yapacak. A. Plonun en güçlüsü Kilonun en güçlüsü olan Abdülhamid Han'ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sonlar gemileri arasında olduğu belirtildi. Gemi 238 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre. Gemi 12.200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemiden helikopter pisti de var. Yaklaşık 2,5 Altaşucun Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakın, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı. Ekipmanlar yerleştirildi teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han Sondal gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçdaroğlu'ndan KKM'ye çıkışın. Sadece faiz. Ama böyle devam ediyor. Yaklaşık 20 ile 6'ya kadar değerli yani. izleyen. Önül Apçı'nın Yeni Kapı konserinde ortalık fena halde karıştı sopalarla birbirlerine izlenen İstanbul festivalinde sahne alan Sifonu konserinde izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa yumurta sekmelerde birbirine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti. Magazin. Magazin. Güncel. Yeni Kapı'daki Sefo konserinde kaldı. Sopa ve Mutlu'larla birbirlerine girdiler. Yeni Kapı'daki Sefo konserinde kaldı. Sopa ve Mutlu'larla birbirlerine girdiler. Yeni Kapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Sefo'nun konserinde izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti. Yeni kapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali'nde 8 Ağustos gününde şarkıcı Sefo dinleyenleriyle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı. Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi. Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Konser alanındaki güvenlik görevlileri olayları durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hacı Yılıcalı'nın kızı Anne... Haber ülkelerimiz devam ediyor yaklaşık 20. 56ya kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Tarif vererek duyurdular. Daha bulaşı olan varyantı hedefliyor değerli izleyenler. Uğur Şahin ve Özen Türeci, koronolojisi aşıları ilgili müjdeli haberi duyurdu. Daha bulaşıcı olan varyantı hedefliyor, tarif verdi değerli izleyenler. Koronolojisi aşıları dünyanın gündeminde yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özen Türeci tarafından kurulan BioNTech. Koronavirüsün diğer vanayaklarına göre daha bulaşıcı olan omikronu hedefleyen yeni aşılarla ilgili haberi duyurdu. Buna göre, omikron ve onun BA-4 ve BA-5 gibi alt varyantlarına uyarlanmış iki koronavirüs aşısının teslimatlarına gelecek Ekim oyunda başlanacak aşılara sonbaharda talebin artacağı, artacağı belirleyerek yeni aşıların diğer varyantlara karşı daha da koruyucu olacağı aktarıldı. Haber. Haber. Mincel. Uğur Şahin ve Özlem Türeci Koronavirüs aşılarıyla ilgili müjdeli haberi buyurduk daha bulaşıcı olan varyantı getiriyor tarih verildi. Umut Şahin ve Özlem Türeci koronavirüs aşılarıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu. Daha bulaşıcı olan varyantı da tarih verildi. Koronavirüs aşılarıyla dünyanın gündeminde yer alan Profesör Doktor Umut Şahin ve Doktor Özlem Türeci tarafından kurulan röportaj, koronavirüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olan Omicron'u hedefleyen yeni aşılarla ilgili haberi duyurdu. Buna göre 10.10 on ve 4 ve 5 gibi alt varyantlarına uyarlanmış iki dorona virüs aşısının teslimatlarına gelecek Ekim ayında başlanacak. Aşılara son talebin artacağı belirtilerek yeni aşıların diğer varyantlara karşı da korunucu olacağı aktarıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde ürettikleri aşılarla tüm dünyanın gündeminde yer alan Almanya merkezli Montefn ve Amerika Birleşik Devletleri bir ortağı Pfizer'dan yeni bir açıklama geldi. İkincin haberine göre film var. Omidron'un 4 ve 5 varyantlarına uyarlanmış bir COVID 19 aşısının klinik denemesini bu ay başlayacağını duyurdu. Yaşanan gelişme ile alakalı konuşan firmanın Geosolul Şahin ise yeni aşıların uzun süreli ve geniş koruma hedefleyerek COVIL-19 ürün hattını genişlettiğini aktardı. Ekim ayına işaret edildi. Leontel firması, ilkbahardan beri BA1 varyantını hedefleyen ilk aşısının üretmeye başladığını ifade ederek, düzenleyici bir kurumun onaylanması halinde hemen teslim edilebileceğini söyledi. Şirket, BA4 ve BA5 varyantını hedefleyen aşısının da klinik denemeler ve düzenleyici kuruluşların onayının ardından Ekim ayında kullanabileceğini duyurdu. Daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardı. Doktor Özlem Türeci ise farelerde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerle ilgili konuştu. Türeci verilerin, BA4 ve BA5'i hedef alan aşının, bu varyantlara ve Omicron'un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir aşıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiğini aktardı. Küreci verilerin, önceki COVID-19 aşılarının verileriyle birleştiğinde acil durum onlayı için yeterli olabileceğini belirtirken zamanında müdahale sağlayabileceğini anlattı. Düzenleyici kurumların yaklaşımları Düzenleyici kuruluşlar ise, mevcut en güncel aşıyı kullanarak yeni varyantlara ayak uydurma ihtiyacın, Aşıların güvenliği ve etkinliğine olan güveni sağlama arzusuyla dengelemeye çalışıyor. Avrupa İlaç Ajansı, EMA, BA4 ve BA5'i hedefleyen bir aşı için klinik verilere ihtiyaç duyarken, Amerika Birleşik Devletleri gıda ve İlaç İdaresi, FDA, klinik denemeler sırasında aşıyı onaylamaya hazır olacağını açıkladı. EMA Başkanı Emel Cooke, ''Vater benim için yeterli değil'' diyerek ajansın yeni aşıları onaylanmadan önce deneme verilerine ihtiyaç duyacağını söyledi. EMA tarafından inceleme başladı. Kıtı yandan EMA Pfizer Brontej tarafından COVI-19A karşı geliştirilen aşının varyantlara umurlu yeni versiyonunun incelemeye aldı. EMA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede covi adlı aşının SARS-CoV-2 virüsü ve Omidron artı varyantları B4-5E umurlu versiyonunun ön değerlendirmesinin başladığı kaydedildi. EMA'nın ön değerlendirmesi, Başının pazar onlay için yapılacak şirket başvurusu öncesinde süreci hız kazandırıyor. Şirketin onay başvurusu yapmasından sonra EMA normalde aylar sürecek değerlendirme sonucunu kısa sürede açıklayabiliyor. Şirketin karı geçen yıla göre düştü. Bunların yanı sıra Deloitte 19 açısından elde edilen gelirlerin çoğunu kanser çalışmalarına yatırdığını açıkladı. Bu yıl ARGE çalışmalarına 1,4 milyar euro ile 1,5 milyar euro arasında harcama yapacağını tahmin ettiğini aktaran şirket, yakın zamanda pankreas kanseri için kişiselleştirilmiş bir aşının erken aşamadaki bir denemesinden ve katı tümörlerde yeni cart hücre tedavisi adayından olumlu veriler aldı. Katı yandan Tersin bildirdiğine göre Montev's'in ikinci çeyrekteki gelirlik ve karı. Bir önceki yıla göre yaklaşık %40 düşerek sırasıyla 3,2 milyar euroya ve 1,672 milyar euroya gelirdik. Şirket, geçen yıl 19 milyar olan 2022 aşı geliri hedefini 13 ile 17 milyar euroya düşürdü. Şirketin mikrosu James Holstein, yılın başından bugüne kadar olan güçlü performansımızla, devam eden mali yıl için iyi bir yolda ilerlediğimize inanıyoruz şeklinde konuştu. Rusya Almanya arasındaki doğalgaz krizinin aşının kitlesel üretimi açısından bazı belirsizlikler yaratabileceğini söyleyen Volkstein, şirketin mevcut doğalgaz sıkıntısından etkilenmediğini bildirdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sekiz askerin şehit edildiği saldırıya katılmış. Ama evvel ülkelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.07'ye kadar değerlisi yapıyormuş. Tavukların sevgisi gitti markadan sonra onu da aldılar değerli diyenler son göre sevgiler Altasar'a abone oldu ama sonra ne sonda gitti Son dakika göre markanın Sevilla'yı transen arzından takımdan bir diğer stoper da ayrılıyor. Yine Sevilla'nın transfer gündemine göre yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Nelson'ın Sevilla'yla anlaştığı ve önümüzdeki gün, günlerde İspanya'ya geleceği önerildi. Spon. Galatasaray. Son dakika haberleri Sevilla Galatasaray'a abone oldu. Marcao'dan sonra Nelson da gitti. Son dakika haberleri. Sevilla, Galatasaray'a abone oldu. Marcao'dan sonra Nelson da gitti. Son dakika haberleri. Nelson da ayrılıyor. Yine Sevilla'nın transfer gündeminde olan yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Takımdan ayrılmak. İstediğini söyleyen Nelson'un Sevilla ile anlaştığı ve önümüzdeki günlerde İspanya'ya gideceği öğretti. Victor Nelson Son dakika haberleri Sevilla, Galatasaray'dan transferlerine devam ediyor. Marcao'nun ardından bu sezon bir diğer stoper Nelson'u da kadrosuna katmak üzere olan Sevilla'nın önümüzdeki günlerde resmen açıklama yapması bekleniyor. 15 milyon euro ödenecek. Marca uyu dahil 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Sevilla, Galatasaray'ın diğer stoperi Nelson'u da transfer ediyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Victor Nelson için Galatasaray'a daha önce 10 ve 13 milyon euroluk iki teklif yapan Sevilla Sportif direktörü Monge'yi, sarı kırmızılı ekibin kapısını üçüncü bir teklifle çaldı. Bu teklifin 17 milyon euro bandında olduğu iddia edildi. Nelson gitmek istediğini söyledi. Danimarkalı futbolcu Victor Nelson'un transfer durumuyla ilgili konuşan Erdem teklifler var. Nelson'un biz kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda planımız hazır. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyordu. Nelson benle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi. Kendi pozisyonunda çok önemli noktaya gelmek istiyorum dediği ifadelerini kullanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Enel Bahçe getiriyordu, Gen Saray devreye girdi. Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti. Galatasaray'dan yılın bombası. Cristiano Ronaldo En çok aranan haberler İletişim Yardım Bilim Ama temimiz devam ediyor yaklaşık. 20'ye -20 yazdığa kadar Kulüsteri sallayan sürpriz iddia geldi. Es, eski bakan aday olacak. Ne kılıçlar oldu, ne de mansur yavaş. Kulüsteri sallayan sürpriz iddia geldi. Ne mansur yavaş, ne kılıçlar oldu. Eski Ak Parti'li bakan aday olacak diye dizgirine tügüre sesi bir kütüne giderken, bir hedef hakkında Cumhurbaşkanı Avi kim olacak daha büyük menekkonu konusu oldu. Dış medya başkanı Recep Kırcan dün akşam bir organizasyonda CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederken Sayın Cumhurbaşkanı diyerek ifade etmişti. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun bir başkana adayı olacağı iddialarını düşündürürken polislere konuşulan sürpriz iddia dikkat çekti. Haber. Hazar. Güncel. Bu listeleri sağlayan Ne Mansur Yavaş kılıçlar Kılıçdaroğlu eski AK Parti bakan aday olacak. Kulisleri sallayan sürprizli ihtiyac. Ne Mansur Yavaş ne Kılıçdaroğlu eski AK Partili bakan aday olacak. Ki, seçim iklimine girerken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da büyük merak konusu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gülkan, dün akşam bir organizasyonda CDP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederken Sayın Cumhurbaşkanının diyerek hitap etmişti. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarını güçlendirirken kulislerde konuşulan sürpriz iddia dikkat çekti. 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın aday çalışması devam ediyor. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayın kim olacağına ilişkiniz kararını vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön plana çıkarken eski AK Parti bakanı ismi gündeme geldi. Kulisleri sallayan iddia. Eski AK Parti'nin isim aday olabilir. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Ömür, Altılı Masanın sürpriz Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olabileceğini iddia etti. Eski bakanlardan Ertuğrul Günay'ın da adının adaylık için geçtiğini belirten Ömür, Günay hakkında PR çalışmalarının yapıldığını belirtti. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı için adı geçen isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğunu iddia eden Ömür, İmamoğlu da seçeneklerden biri. Abdullah Gül'ün adı da ara ara ısıtılıyor. Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor dedi. Ertuğrul Günay, hem CHDP, hem CHDP, hem AK Parti'den vekil oldu. 1948 yılında orduda dünyaya gelen Ertuğrul Günay, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı. Ertuğrul Günay, CHP, CHP ve AK Parti'den milletvekili seçildi. Günay, 2007 ile 2017 seneleri arasında AK Parti hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştı. Ertuğrul Günay açıklama yaptı, ortak aday çıkarmalarını önemsiyordu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ertuğrul Günay, şu ifadeleri kullandı. Bir yıla yakın süredir Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bil'le görüşmediğim gibi, ismi dolaşan hiçbir aday içinde özel çalışma içinde değildi. Sadece muhalefetin, Seçildiğinde yapacaklarından emin olunan ortak aday çıkarmasını önemsiyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sekiz askerin şehit edildiği saldırıya katılmış. Ve terörist yakalandı. Kılıçdaroğlu'nu sayın Cumhurbaşkanım diyerek çağırdı. İzmir'deki imanın görüntüsü binlerce beni aldı. Şaşırıyorlar. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Milli. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. DSS şey. Bana haber mürtelimiz devam ediyor yaklaşık 20.57'ye kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz ÖSYM'e duyurdu KPSS'de yeni gelişme yaşandı değerli izleyenler ÖSYM'e duyurdu sınava girecekler dikkat KPSS ile ilgili yeni gelişme yaşandı ÖSYM'e bakanlık sosyal medya hesabına KPSS ile ilgili yeni bir bilgilenme yayınları Sınav başvuru yapar adayların Sınav merkezi tercihini değişebilecekleri tarihleri belli oldu. Haber. Haber. Güncel. ÖSYM'ye duyurduk. Sınava girecekler dikkat. KPSS ile ilgili yeni gelişme. ÖSYM'ye duyurdu. Sınava girecekler dikkat. KPSS ile ilgili yeni gelişme ÖSYB Başkanlığı sosyal medya hesabından KPSS ile ilgili yeni bir bilgilendirme yayınladı. Sınava başvuru yapan adayların sınav merkezi tercihini değiştirebilecekleri tarihler belli oldu. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezinden ÖSYB yapılan yazılı açıklamada 2022 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarının 18 Eylül Ağlan bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı. Sınava başvuran adaylardan isteyenler 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM aday işlemleri sisteminden DTTP-UHL sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. Sınav merkezi güncelleme işlemi 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak 12 Ağustos 23.59'da sona erecek. 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları için Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi 3. Trikter.com Fizim 7.vg ÖSYM 30.baskan Ligi, Av. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılmış. Bu terörist yakalandı. Denizin ortasında bu halde bulundular. Veyanları kan dondurdu. Önce dövdüler sonra. Piste tarihler belli oldu. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Son dakika haber. Spor. Astroloji ve magazinden... Haber devam ediyor yaklaşık 20.57'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günde 200 kere ötüyordu. Yaşandı. Almanya'da yaşandı. Yaşlı bir cilt günde yaklaşık 200 kere öten dost nedeniyle komşularının mahkeme ve 36 yaşındaki cid. matka adı horozun saat 8 e itibaren ötmeye çoğuşladığını ve bunun günün geri kalanında susmadığını ifade etti. haber haber dünya Almanya'da ilginç olan, günde 200 kere öten boroz nedeniyle mahkemeye verildi. Almanya'da ilginç olan, günde 200 kere öten boroz nedeniyle mahkemeye verildi. İlginç olay Almanya'da yaşandı. Yaşlı bir çift günde yaklaşık 200 kere öten boroz nedeniyle komşularını mahkemeye verdi 76 yaşındaki çift. Vabda Adli sabah saat 08.00'den itibaren ötmeye başladığını ve günün geri kalanında susmadığını ifade etti. Almanya'da Bilhoroz çok öttüğü için mahkemeye verildi. Kuzey ve Vestifalya Eyaleti'nde yer alan Bat-Sazutren şehrinde yaşayan 71 Birgül ve Eşit Utta, komşuları Müthayr'ın sahibi borozun sabah 08.00'den itibaren günde yaklaşık 200 kere ötmesinin kendilerine işkence gibi geldiğini belirterek, Horoz nedeniyle komşuları Michael G. hakkında şikayetçi olarak dava açtılar. 76 yaşındaki çift, Magda Adler Horoz'un sabah saat 08.00'den itibaren ötmeye başladığını ve günün geri kalanında susmadığını ifade ederek, Horoz'un evden çıkarılmasını istediklerini aktardı. Yaşlı çift ayrıca, mahkemeye delil sunmak için Horoz her öttüğünde kayıt aldıklarını aktardı. Dayanılmaz. Dilebildiği her Alman basınına verdiği demeçte, Bahçeyi kullanamıyoruz ve herhangi bir pencere açılmıyoruz. Geceleri kilitli olduğu için sabah 08.00'e kadar başlamıyor ama sonra gün boyunca 100-200 kez atıyor. Dayanılmaz ifadelerini kullanarak, gerçekten çok fazla denedik. Çocuklarımız denedi, komşularımız denedi. Komşumuz borozundan vazgeçmiyor. Bununla yaşamak zorundayız ya da mahkemede kazanmak zorundayız dedi. Cırtta ise işkence hakkında konuşmak zor. Ama böyle bir şey ifadelerini kullandı. Tavukların horoza ihtiyacı var. Ancak markanın sahibi 50 yaşındaki Michael, tavuk beslediği gerekçesiyle boroz'a ihtiyacı olduğunu savunarak, tavukların boroz'a ihtiyacı var, yoksa birbirlerini yonarlardı dedi. Michael, kendi yumurtalarını toplamak amacıyla 2018'de bahçesine 5 adet civciv satın aldığını, fakat civcivlerden birinin horoz çıktığını ifade etti. İmdi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Nagasaki, 76 yıl önce savaşta kullanılan son atom bombasının hikayesi. Milli sporcu Kaan Çan ölümü şok etti. Sokak röportajında çok konuşulacak Suriyeli itirafı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. İyiliği. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS ama Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 27 yediye ye kadar değerli izleyenler ve diğer haberimizde geçiyoruz. 10 dama alıyorlar resmi açıklama geldi değerli izleyenler. Beşiktaş'tan Depay ve yani açıklaması geldi. Nereden çıkıyor anlamıyoruz. Beşiktaş'ın ortaya atılan Memphis Depay ve Emre'den Yannick iddiaları asılsız çıktı. Siyah beyazların spor sport grefteri 3'ü bu iki isimle ilgilenmediklerini açtık. Spor. Spor. Beşiktaş. Beşiktaş'tan defay ve planıç açıklaması geldi. Nereden çıkmıyor anlamıyoruz. Beşiktaş'tan defay ve planıç açıklaması geldi. Nereden çıkmıyor anlamıyoruz. Beşiktaş için ortaya atılan memkis defay ve miralen planıç iddiaları asılsız çıktı. Siyah beyazlıların spor teknolojilerinin kazancı ha, Ana Haber değil Ana, ana Haber değil Sosyal medyada no, depay ana, depay ana Haber değil de. Daha var var Sohbet toplantısında 35 dakika var, var. Terberi, ana, ya, ya. ana Haber değil Ana Haber İlk oyuncunun da gündemlerinde olmadığını Bu haberler nereden çıkıyor Kazancı Hangi kanal Kesinlikle gündeminizde değil bu haberler nereden çıkıyor anlamlı ufadelerini kullandı ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber metelimiz devam ediyor yaklaşık 20-50-50'ye kadar değerli dostlar ve diğer havayı geçiyoruz geçiyor bir hafta boyunca benim ee, göğüse konuşuldu dedi memleketin bütün deri, bir hafta boyunca benim göğüse konuşuldu dedi canine gönderen oyuncu Gonca Usta tabi bir düğündeki kıyafetiyle gündeme gelmişti. Usta bu konuda bir şekilde sorulunca bir hafta boyunca benim törende giydiğim kıyafeti konuştuğumuz dierek sistem etti işe dairler. Mağazı, Magazin, Magazin. güncel. Gonca Usta telisistem etti. Memleketin bütün derdi bitti. Bir hafta boyunca benim görüşler konuşuldu. Gonca Usta telisistem etti. Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu. Cihandirde görüntülenen oyuncu Gonca Ruskateri katıldığı düğündeki kıyafetiyle gündeme gelmişti. Ruskateri bu konuda fikri sorulunca bir hafta boyunca benim törende giydiğim kıyafeti ve göğüslerimi konuştunuz diyerek sitem etti. İşte detaylar. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir nikahta iddialık tarzıyla dikkat çeken oyuncu Gonca Ruskateri Cihandirde ailesiyle görüntülendi. Sinov magazinde yer alan habere göre, ailesiyle vakit geçiren Gonca Muslateri, yanına gelen müzisyenlere 300 TL'si bahşiş verdi. Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yakın dostunun yurtanında giydiği göğüs depol telik kıyafeti yorumlara dair de açıklama yaptı. Gonca Muslateri'den silikon itirafı. Muslateri açıklamasında memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu. İnşallah insanlara moral olmuşumdur dedi. Güzel oyuncu, dövüşlerine şimdilik silikon yaptırmadığını ancak ileride yaptırabileceğini de konuşmasında dile getirdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Üzgünün Akçı'nın yeni... Ama haber devam ediyor yaklaşık 27'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugün <gülüyor> videosu çocuğu ölümüne tehdit ettiği engellilik konususuna dehşeti yaşattı değerli izleyenler. Sancaktepe'de engelli komşusuna dehşeti yaşattı. Yere yatırıp dakikalarca derip darp etti. İstanbul Sancaktepe'de bulunan sitede oturan %50 engelli Çocuk annesi Züleyha Tahmet komşusunun saldırısına uğradığı iddiasıyla çıkayıcı oldu. Çıkayıcı arasında kavga güvenlik kamerasına an yansıdı. an yansıt. Haber. Haber. Yaşam. Sancaktepe'de engelli komşusuna dehşeti yaşattı. Yine yatırıp dakikalarca darbetti. Sancaktepe'de engelli komşusuna dehşeti yaşattı. Yine yatırıp dakikalarca darbetti. Sancaktepe'de engelli komşusuna dehşeti yaşattı. Yine yatırıp dakikalarca darbetti. İstanbul Sancaktepe'de bulunan sitede oturan yüzde 50 engelli, iki çocuk annesi Zile'yle Tamer komşusunun saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İki kadın arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz Mayıs ayında Sancaktepe Osman Gazi Mahallesi korunup sokakta meydana geldi. Soğuk su döktü ölümle tehdit etti. İddiaya göre iki çocuk annesi 42 yaşındaki Zilli'yle Tamer'in 10 yaşındaki oğlu site bahçesinde oyun oynuyordu. Bu sırada aynı sitede oturan Asiye dinbaş ise çocuğun üzerine soğuk su döktü ve orada oynarsa kaynar su dökeceğini söyleyerek tehdit etti. İddiaya göre, Dilbaş... Birkaç gün sonra çocuk aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken saksıyı çocukların üzerine atmak istedi ve ölümünü tehdit etti. Çocuğun durumu annesine anlatması üzerine zileyle Tamer, sokakta gördüğü Asiye Dilbaş ile konuşmak istedi. Öfkelenen Dilbaş, yüzde 50 engelli Tamer'i yere yatırdı. Dakalarca darp edilen Tamer'in yardımına sitenin güvenlik görevlisi koştu. Kurtarılan zileyle Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tamer tedavisinin ardından Asiye Dilbaş'tan şikayetçi oldu. Dilbaş polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kıtı yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eda ana sayfaya dönmek için kayınız. Dilenci kadının üzeri... Ana haber süpürterimiz devam ediyor yaklaşık 20.57'ye kadar. Değerli isyenler ve haberimize geçiyoruz. Ondan fazla görüştüğü parti sayısını açıkladı değerli izleyenler. AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi. 11 partiyle ile görüştüm dedi. Son bir hafta içinde siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi. Önce CHP'den adlanan memleket partisinden istifadence Çelebi'nin AK Parti'ye geçi iddia edilmişti. Çelebi... Konuya netlik getirelim diyerek başladığı açıklamasında 11 parçayla görüştüğü... Haber, güncel... AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama, 11 partiyle parti ile görüştüğü... AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama, 11 parti ile görüştüğü... Son bir hafta içinde siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi. Öncelikle ardından Memleket Partisi'nden istifa eden Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Çelebi, buraya netlik getirelim diyerek başladığı açıklamasında 11 parti ile görüştüğünü duyurdu. Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Siyasi kulisleri hareketlendiren bu iddianın ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Korkusuz gazetesi yazarı Barış arkadaşım bu iddiasının ardından şu sıralar siyasi hayatına bağımsız milletvekili olarak devam eden Mehmet Ali Çelebi'den yeni bir açıklama geldi. 11 parti ile görüştük. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çelebi son olarak, konuya netlik getirelim. 11 parti sosyalistinden sağ-sol görüştü Süneş'in bu ittifakından millet ittifakına kendi istekleriyle benim talebim olmadan geldi görüştük. Bu bilgi benim için onurdu onur bugün bir parti yine aradı görüşümün mahzunu yoktur. Bağımsız olarak devam ediyorum paylaşımını yaptı. Silgi feyatlar gündem olmuştu. Çelebi'nin kişisel hesabındaki gönderilerin bazılarının kaldırılması tartışma konusu olmuştu. Çelebi, eski paylaşımları kendisinin yapmadığını ifade etmişti. Twitter hesabını ağabeyinin kullandığını dile getiren Çelebi şu açıklamayı yapmıştı. Twitter hesabın açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atman mümkün değil. Çünkü görevdeki sulayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 ceza değil. Atama. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı teyaklerini temizlemesini istedi. Sildiği teyakler gündem olmuştu. Çelebi'den açıklama geldi, ağabeyimden temizlemesini istedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılmış. bu terörist yakalandı. Kılıçdaroğlu'nu sayın Cumhurbaşkanı diyerek çağırdı. Çok konuşup... Ama haber ülkenimiz devam ediyor yaklaşık 27' ırkçı derler ama yaptım dedi, çok konuşulacak kavme geldi, iptal ettirdim dedi. Bolu Belediye Başkanı, Tanrı Özcan'dan yine çok konuşulacak hamle geldi, ırkçı derler ama yaptım bunu dedi. Sırmacılarla ilgili aldığı kararlar ve sel söylemleriyle adından sıkça söz ettiren Bolu Belediye Başkanı, Tanrı Özcan'dan yine çok konuşulacak bir açıma geldi. Bir Iraklı'nın aldığı on mezar yerini iptal ettirdiğini belirten Özcan, Adının parasını verin dedim, ben istemiyorum buraya yerleşsinler, burada deflessinler, ırkçı derler ama yaptım bunu ifadelerini kullandım. Haber, haber, bir Tancı Özcan'dan yine çok konuşulacak hamle, ırkçı derler ama yaptım bunu. Tancı Özcan'dan yine çok konuşulacak hamle, ırkçı derler ama yaptım bunu. Sığınmacılarla ilgili aldığı kararlar ve sert söylemleriyle adından sıkça söz ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Bir Iraklı'nın ardı 10 mezar yerini iptal ettirdiğini belirten Özcan, adamın parasını verin dedi. Ben istemiyorum Bolu'ya yerleşsinler, buna da defnedilsinler. Hırkçı derler ama yaptım bunun ifadelerini kullandı. Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan, Iraklı ürklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayarak bir tane Iraklı görmüş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdi. Adamın parasını verin dedi. Ben istemiyorum Bolu'ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu dedim. Irkçı derler ama yaptım. Bolu Belediye Meclisi Ağustos'la ilk oturumu Belediye Meclisi salonunda dün gerçekleştirildi konusunun görüşüldüğü maddede konuşan belediye başkanı Tanju Özcan, sağlık mahallesindeki şehitler mezarlığından 10 tane diğer alan Iraklı mutlu bir kişinin satış işlemini iptal ettiğini açıkladı. Özcan, şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdi. Adamın parasını verin dedi. Ben istemiyorum buluya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Ökçü derler ama yaptın bunu diye Diye D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 8 asker... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 27'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Gaziantep'te yakalandı. 8 askerin şehit olduğu saldırıya daha katılmıştı değerli izleyenler. Hakkarda yılın, 2012 yılında 8 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı. Saldırıya katılan PKK, KCK terörist yakalandı. Hakkarda 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin yaralandı. Saldırıya katıldığı belirlenen PKK, KCK terörist Yakalanarak geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Haber. Haber. İncel. Hakkari'de 2012 yılında 8 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı. Saldırıya katılan tıklı terörist yakalandı. Hakkari'de 2012 yılında 8 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı. Saldırıya katılan Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı belirlenen, hipni terörist yakalanarak geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bu jandarma komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaların neticesinde Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı belirlenen hipni terörist yakalandı yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmiş. Geçmiş dönemde PKK-KDG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyeti yürüttü. Türkiye'de Hakkari bölgesinde askeri birliklere, konvoylara silahlı ve ekli saldırı tarzında eylemlerde bulundu. 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Jandarma Karakolu'na yönelik 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldı. Suriye ve Irakkare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini takip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Gaziantep'te hükamet ettiği tespit edilen ÇM isimli PKK-KK terör örgütü mensubu, bugün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinası'nda Gaziantep merkezde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında, bu terörist, Kilis Adliyesi'ne sevk edildi. İddiya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Size birlikte Tarik Haber Notu.com'un haber bütçesinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız Haber sitemiz olan Haber Notu.com'a bekleriz. Seviziye yaralanacak olanlara tıklarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakşamlar diliyoruz. Çocuklar.